Evet, Sekrutas Özel Güvenlik firmasında çalışan yani daha doğrusu Daşaron Şirket Sekrutas Güvenlik şirketinde çalışan arkadaşlarının çok büyük bir şekilde arkadaşlar bunların kendine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü ne yazık ki arkadaşlar sıkça bize gelen soruların bir tanesi de şirket çalışanlarının ihbarının çok fazla ödemediğini ve çalışan haklarının tam olarak da ödemediği yönünde birçok bilgiler bize mevcuttur. Daha doğrusu herkes bunu bilmektedir. Peki çalışanların böyle bir durumda da şirketin her türlü yapacağı hamlelere karşı ne yapması gerekiyor? Delik açar. Taçarom şirketler genellik arkadaşlar bu genellikle bir mal ve ürün hizmeti sunmuyorlar. Sundukları nedir? İnsanları satıyorlar sadece. Yani insan sattığıken kiralanma işini yapıyorlar. Başka bir şey yaptığı yok. Peki bu firmalar bir yerde iş aldığı zaman yani bunu bu firma için değil genel bazına söylüyorum. Bunun ilk önce edemi alıyor, Bir karını alıyor. Bu kar yetmediği gibi bu sefer çalışanların fazla mersi yine tatlı ücretleri buradan buradan nerede kırpın peşindeler. Bu da yetmemiş gibi arkadaşlar. Bir de çalışanın kıdem ve ihbarını veya iş ve tazımlıklarını nasıl bize daha az veririz? Bunun yoluna daha doğrusu hiç vermeyin yoluna gidiyorlar. Böyle ilk önce işçiyi alıyorlar. Tıp fazla mersi biraz daha salladığımı kıdem kıdem Biraz da ayaklarına sağladığımı ihbar, bir da sağladığımı, iş güne tazminatlarını nasıl elde aldığım Türkiye'deki taşeron sisteminin büyük bir ölçüde birçok firmalar bunu yapmaktadır. Şimdi her seferinde kurumsal ve büyük firmayım deyip de globalım diyen taşeron bu Sekrutas ne yapıyor arkadaşlar? Çalışanlarının birçoğunu bize gelenlerin belgeleri de ihbar tazminatını ödemek için çeşitli yol yöntemler gitmektedir. Bu belgeler bize mevcuttur. Son gelen belgelerde ise sanki çalışanların kendi rızasıymış gibi işte ayrılıyor gibi evrak imzalıyorlar. atıyorlar. Şimdi genel bazında çalışanların çoğu ekonomik açısından sıkıntı olduğu için ne yazık ki bazı çalışanlar bilgisi veyahut da ekonomik sıra neyse kabul ediyorlar. Şirketin yaptığı açıklamada biz çalışanlarımızı hepsile anlaşarak işten çıkartıyoruz diyorlar. Veyahut da çıkıyorlar diyorlar. Daha doğrusu bunu diyorlardı ama demirler ki biz çalışanların işten çıkarttığımız zaman 50 tane takla atıyordur. Yani elimize birçok bilgi belgeler bunlar mevcuttur. Peki çalışanların arkadaşlar bu şirket ve daha diğer şirketlerin tümle çalıştığı zaman ne yapması gerekiyor? Öncelikle firma eğer ki gel derse ki ben senin kıdemini vereyim. Kardeşim istifa ettiği zamansa veyahut da şu belgeyi şöyle şöyle imzala. Sizin kıdeminizi ödese dair bile her zaman altta şunu yazın. Bütün e, gerekli açarın e, sekreter çalışanları ve diğer işçiler her zaman altta şunu yazın. Sizler beni işten çıkarttı bu kat tazminat edeceksiniz. Eğer firma veya firma yetkileri ve hatta yöneticiler sen bunu bir yazamazsan biz bunu kabul etmiyoruz. Prosedomuzda böyle bir şey yok dediği zamansa şunu deyin. Siz global ve büyük firmasınız, kurumsal firmasınız. Benim burada kremimi, ihbarımı ve işimi, tazimetimi ödeseniz ne olacak? Eğer siz bu şekilde bana bu yazı yazıyorsunuz, bunun altındaki yatan neden nedir? Burada bir tuzak mı var? Bu konuda arkadaşlar çok büyük bir şekilde dikkatli olmanızı gerekiyor. Ama yorumsuz bir şekilde söylüyorum. Bir Hiçbir mazete sılmadan tüm çalışanlar çağrımız odur. Arkadaşlar lütfen ama lütfen her zaman sizler beni işten çıkarttınız. Bu kadar tazmin edeceksiniz diye yazmanız gerekiyor. Peki siz bu yazı yazmadığınız zaman ne olur? Onların istediği şekilde yazı yazdığınız zamansa bu sefer ihbar tazmin ettiniz. Örnekle 3,5 yıl çalışan bir kişinin ihbarı en az 2 maaştır. Eğer ki bunu bu gitti yani onların istediği şekilde yaz yazdınız ya ilk parınız gitti. iki maaştan çöp. Bir de sizin sekiz maaşta iç güvene tazmıklığınız var. Bu da gider. Bu yetmemiş kimlik arkadaşlar krem tatma hesaplarken sizin kremlerinizi ikrame dahil ediliyor mu? Yol dahil ediliyor mu? Yemek dahil ediliyor mu? Yani servis olsa da arkadaşlar bunlar aynı ve nakdi yardımlar Çalışanların kıdemliğine dahil edilir. Büyük ve kurumsal firmalar nasıl olur arkadaşlar? Veya çalışan tam hakkını ödeyen firmalar çoğu şöyle yapıyorlar. Gel diyor arkadaşlar ben seninle çalışmak istemiyorum. Al senin kıdemliğinin, ihbarının ve altı maaşla senin iş günü ve gel seninle yönlerimizi ayıralım diyorlar. İşte bu pakette arkadaşlar böyle bir paket size sunduğu zaman... Siz bu haklarınızı kabul o zaman imza atabilirsiniz. Çünkü orta hali bir tekliftir. Sadece krem olarak arkadaşlar size bir ücretle asla kabul etmeyin. Çünkü 3-5 kuruşa tavuk olacaklar diyorlar. veya da bunlar asla 3 kuruş para verip deyip çalıştığınızın mantığı olabilir. Şirket yönetimi arkadaşlar bizim her yaptığımız açıklamaların söylediklerimizi mahkemeye getiriyor. Diyorlar ki bunlar böyle böyle diyorlar. Bize çalışanlarımızda şunu söylüyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu çalışanlar şunu söylüyoruz. Lütfen ama lütfen yasal aklarınızı arayın. Yasal aklarınızı arayın. Onların istedikleri şekilde yazdı yazmayın yazmayın yazmayın. Özet bırakma. İş arkadaşlar proje değişikliği, şube değişikliği, yer değişikliği işçinin rası gerekir. Eğer yattığınız zaman kamerada sizi gör göründüğü takdirde. Sizler hemen tek taraflı işleşmenizi feshedin. Kedeminizi alın çıkın. Yine işten siz işten çıkarttığı zaman 8 ile 12 maaş onda bir tazmini taktığınız var. 8 ile 12 maaş tazmini için arkadaşlar 6 ay çalışmanız yetildir. Lütfen istifa etmeyin. Haklarınızı arayın. Bir diğer konu ise arkadaşlar sizler maaş bodrumunuzu kontrol edin. Eğer maaş bodrumunuza sizin e, ikramiye veya uta ek gelir veya uta e, şube şube primi veya proje primi gibi bu ve benzeri bir kuru öyle olaylarda bir ibare varsa bolra burada Bodru hilesi var arkadaşlar bu şekilde olan arkadaşlarımızın maaş tespit davasını açabilir çalışma Bakanlığı şirkette bulunabilir ayrıca arkadaşlar hakkını ile işağını teslim yapıp kademede alabilir. Benden sen söylemesi bunu kontrol edin. Herhangi bir şekilde hangi şirket olsa olsun bunu yapıyorsa işçinin bu hakkı vardır. Çünkü özel güvenin yaptığı iş niteliği ile prim veya da ikramiye verilemez.